izamat el meyt izamat el meyt istibşira lehu bi kaul al ard feleysa min bukatin illa wa hiya tetemenna en yutfana fiha feiza matal kafir uzlimet al ard feleysa min bukatin illa wa hiya tastaizu billahi en yutfana fiha ibnu ömer radıyallahu anh peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki izamat el meyt Müslüman bir kimse vefat ettiği zaman meyyit demek, ölü demek. Ama arkasından ikinci cümlede kafir öldüğü zaman dediğine göre bu birinci meyyetin ilk ölümü anılan kişinin Müslüman olduğunu oradan anlıyoruz. Ölü öldüğü zaman diyor. Tam tercüme edelim. Sonra izahını öyle yapalım. Ölü öldüğü zaman Üstün şeret lehu bi Yeryüzünün bütün her tarafı müjdelenir onun vefatında efendim. Ve pellezemin <gülüyor> <gülüyor> bu katın ilavehiye temenna en lutfene fiha. Hiçbir yeryüzü parçası olmasın ki bu mübarek kul benim içime gömülsün diye temenni incesi müminmiş. Buradan anlıyoruz. Kafir öldüğü zaman ise uzlimetil art yeryüzü kapkara kesilir. Kafir öldüğü zaman yeryüzü kapkara kesilir ve kararır. Kapkara kararır. Sele ise min hiçbir arazi parçası yoktur ki illa ve hiye billahi en yudfene bu kâfirin kendisine gömülmesinden Allah'a sığın, sığınmasın. Hepsi Allah'a sığınır. Aman Ya Rabbi ne olur bana gömülmesin de defolsun nereye giderse gitsin gibi Allah'a sığınırlar bu kâfirin kendisine gömülmesinden. Neden? Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hazretlerinin bildirmesiyle biliyoruz ki kabirde günahkarlar ve kafirler azap görecek. Bu bakımdan kabir el-kabru ravdatum min riadul cenneti ev-hufretum min huferin niran ya adamına göre kabir cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Müminse cennet bahçesi kafirse cehennem çukurudur. Azap görecek. Ve onun azabından ehli hal olanlar, dışarıdakiler haberdar olurlar. Nitekim Peygamber Efendimiz iki kabrin yanından geçerken dedi ki, dikkat edin bu iki kabirdeki şahıs şu anda azap görüyor dedi. Hem de büyük bir şeyden değil, siz önemsemeyebilirsiniz ama, azap görmesi size göre mühim gör görünmeyen bir şey ama azap görüyorlar. Birisi laf götürüp getirir birisinin lafını ötekisine taşırdı. Böylece ara bozuluyor tabii. O sana böyle dedi, o sana böyle dedi. Nemime yapıyordu yani nemmamlık yapıyordu. Kovuculuk derler Türkçe. Laf ıı, getirip getiriyordu. Ötekisi de küçük akdesini yaparken sakınmıyordu, saklanmıyordu. Hem avret yeri görünüyordu hem idrarı etrafa sıçrayıp kendisinin üstüne başına geliyordu manasına. Demek ki her şeye dikkat etmemiz lazım. Temizliğe de dikkat etmemiz lazım. Sözümüze de dikkat etmemiz lazım. Kabirde azap görebilir. Bir başkasını her zaman geri geldikçe söyleriz. Hatırımızda kalmış olan böyle acı misallerden. Bir mümin kabre giriyor da kabre girer girmez azap melekleri kafasına bir tokmak vuruyorlar ki ateşten. Kabrin içi ateş ve duman doluyor. Diyor ki ben Müslümanım, bana niye vuruyorsunuz? Niye bir böyle bu azabı görüyorum ben? Sen bir Müslüman işkence görüyordu, onun yanından geçtin, Müslümanın yardımına koşmadın ondan. Bu azap görmen ondan dolayı denilecek. Demek ki Müslüman, Müslümanla ilgilenmeli, Müslüman, Müslümanın yardımına koşmalı, Müslüman Efendim ara düzeltmeye gayret etmeli, ara bozmamaya çalışmalı, laf taşımamalı. Efendim temizliğine dikkat etmeli, terbiyeli olmalı, edepli olmalı, avret yerlerini sakınmalı, saklamalı. idrarden, efendim vesaireden pisliklerden iyice korunmalı. Pek çok şey var yapılması gereken. Ve yandaki kabirlerin sahipleri de onun azap görürken feryad figanından rahatsız olurlar. Onun için müminlerin kabirleri kafirlerin kabirlerinden ayrılıyor. Bu Ermeni mezarlığı, bu Yahudi maşatlığı, bu Hristiyan bilmem nesi kabristanı, bu da Müslümanların kabristanı diye ayrılıyordu eskiden. Sonra bir moda çıkartmışlar Efendim, hepsi vatandaş değil mi? TC vatandaşı, vatandaş. Hepsinin tık bir yeri. Tıkmışlar. Adına da Asri mezarlık demişler. Asri mezarlık. Mezarlığın asrisi ne demek yani? Mermerlerin modern şey desenlerle mi yapılıyor? Hayır. Yani içinde kafirin, müminin ayrılmadığı, harman edilip, gelişi güzel gömüldüğü mezarlık demek. Eskiden ayrılırdı. Müslümanın kabristanı ayrıydı. Yahudinin ki ayrıydı, Hristiyanın ki ayrıydı ama tabii bak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor efendim topraklar bile aman bu bize gömülmesin diye Allah'a sığınıyorlar kafir bize gömülmesin diye çünkü azap görecek boyun orada feryadı figanından insanlardan gayrı bütün mahluklar duyarmış da hayvanlar mesela ürker, kuşlar kaçar efendim ama insanoğlu işte duymayanı duymuyor. Allah bizi kabir cennet bahçesi olanlardan eylesin. Böyle azap gören efendim kimselerin yanına bile efendim gömülme, gömülmemeye dikkat etmek lazım. Düşünmek lazım. Allah kabir arkadaşlarımızı da salih kimseler eylesin. Etrafımızdaki insanları da böyle kabirde salih, mümin-i kamil insanlardan eylesin.